Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para madenciliğine dair bazı bilgileri paylaşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde de kripto paraları olan ilgi bir hali fazla. Hatta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir ankette, yayınlanan bir araştırmada kripto para varlığına dair bir ibare vardı. Burada kripto paralara en fazla sahip olan ülkeler. Kripto para yatırımının en fazla olduğu ülkeler sıralanmıştı ve burada Türkiye bir numaraydı arkadaşlar. Yani dünya geneline baktığımızda en çok kripto paraya sahip olan ülkenin şu anda Türkiye olduğunu söyleyebiliriz. Peki kripto para madenciliği Türkiye'de ne durumda? halihazırda arkadaşlar biliyorsunuz kripto para madenciliği deyince pek çok koyunakta geliyor ama genelde bitcoin ve ethereum madenciliği yapılıyordu. Bitcoin için zaten ezik makina vardı. Yani onun tamamen farklı bir madencilik türevi vardı. Yani Bitcoin madenciliği tamamen farklı bir kulvardaydı. Bunun yanında bir de Ethereum madenciliği vardı arkadaşlar. Ethereum madenciliği de yine ekran kartları yapılıyordu. Zaten Ethereum madenciliği yüzünden ekran kartlarına olan talep çok fazla arttığı için kart fiyatları bir anda uçmuştu. Ve ikinci el kartların fiyatları bile belli seviyelerin üzerine çıkmıştı. Bir de bunun yanında sıfır kart bulmakta imkansız bir hale gelmişti arkadaşlar. Peki ne oldu? Biliyorsunuz iki sene önce... Ethereum 2.0'a geçileceğine dair bir söz verilmişti ve bu söz için oldukça erken bir tarih dile getirilmişti. 2020'nin sonlarına doğru Ethereum 2.0'a geçileceği, madenciliğin biteceği söyleniyordu. Bu tarih daha sonradan 2021 Ağustos oldu, Kasım oldu, Aralık oldu derken 2022 yılının Eylül ayında Ethereum madenciliği tamamen sona erdi arkadaşlar. Ethereum madenciliğinin sona ermesiyle birlikte pek çok işi diğer coinlere geçiş yaptı. Bu geçiş zorlukları arttırdı. Zorlukları arttırdığı gibi kripto para piyasasının da adeta içinden geçti. Halihazırda biz bu videoyu çekerken arkadaşlar Ethereum büyük bir düşüş yaşamış durumda ki bu Merch güncellemesinden önce yani Ethereum 2.0'a geçilmesinden birleşmeden önce Ethereum fiyatı 1.700 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu anda ise 1.300 dolarda olduğunu görüyoruz. Yine Bitcoin 20.000 doların altında 19.215 dolarda. Burada dikkat etmek istediğim, dikkat çekmek istediğim coinlerden birisi benim Ravencoin arkadaşlar ki Ethereum'dan sonra en çok kayma Raven coin'e doğru yaşandı. Raven coin'in fiyatı bir ara 0. 0.7 dolara kadar çıkmıştı. Fakat şimdi bakıyorum halihazda biz bu videoyu çekerken 0.04 dolara kadar gerilemiş durumda. Şu anda hatta pek çok coin'de yeşil çizgi hakimken Ravencoin'de yine kırmızı bir mum söz konusu. Şu oldu arkadaşlar Ethereum kapanınca herkes hesabını yaptı. Elindeki ekran kartına göre en çok getiri getiren coin'e geçmeye çalıştı. Fakat ne oldu? Sürpriz. Coin'ler düştü. Zorluklar felaket derecede arttı. Sadece Ethereum Classic 10 dakika içerisinde bakın 10 dakika içerisinde zorluk seviyesi %30 düzeyinde arttı böyle olunca ne oldu pek çok coin zarar yazmaya başladı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde elektriğe %15-150 civarında bir zam gelmişti bu zamdan sonra hani ethereum'dan sonra hangi coin kurtarır diye düşünüyordu açıkçası madenciler o günün hesaplamalarıyla tabi ethereum'da 10 milyondan fazla kart olduğu söyleniyor bu kartlar daha diğer coinlere geçmeden Zorluklar makul seviyelerdeyken herkes hesabını yaptı. Ha evet beni şu coin de kurtarıyor. Ha ben coin kazsam ben yine kazanıyorum dedi. Fakat ne oldu? 10 milyon kart birden diğer coinlere geçince tabii ki coinlerdeki... Kazım seviyeleri, kazımların zorluk seviyeleri arttı. Ve bu yüzden pek çok coin'deki kazanç dibi gördü arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Pek çok kişi şu anda fişi çekmiş durumda. Yani çoğu kişi artık kartlarını, riglerini çalıştırmıyor. Çünkü şu anda x4, x5 yani 4'te 1, 5'te 1 oranında zarar yazıyorlar arkadaşlar. Atıyorum bir riginiz var. Bu rigin getirdiği elektrik faturası 1000 lira. Sizin kazancınız ise 200-250 lira seviyelerinde kalıyor. Dolayısıyla şu anda ekran kartı madenciliğinin büyük oranda bittiğini söyleyebiliriz. Hali hazırda çatallanmalar vesaire var Ethereum'da ama ben onların da pek fazla bu madencilik olayını kurtaracağını sanmıyorum. Ne olur anca Ethereum tekrardan POV moduna döner. O zaman belki bir şeyler olabilir. Lakin bu da biraz güç görünüyor, zor görünüyor. Dolayısıyla artık ekran kartı madenciliğinin bittiğini söyleyebiliriz. Ki biz bunu çok öncesinde söylemiştik. O zamanki videolarım var. Açın bakın isterseniz herkes dalga geçmişti işte madencilik bitmeyecek senin sayende biz ekran kartlarını ucuza alıyoruz şöyleydi böyleydi ama Gelin görün ki bugün geldiğimiz noktada sahibinden de ekran kartı ilanları patlamış durumda arkadaşlar Şu anda 2 ay önce 5-6 bin lira istenen kartlara 3 bin lira isteniyor yani yarı fiyatına kadar düşmüş durumda Biraz daha bekleyin daha fazla düşecek çünkü kartlar insanların elinde durdukça Bunları olan fiyatlardan satmaya başlayacaklar. Şu anda herkes bir umut. Belki Ethereum artar. Ethereum Classic de onunla paralel olarak artar. Tekrardan madenciliğe başlarız diye bekliyor. Ama piyasanın da kısa sürede toparlanması çok mümkün değil. Dolayısıyla ekran kartı alma gibi bir düşünceniz varsa ben sizi biraz daha beklemenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çok kısa bir süre sonra. 1-2 ay sonra çok uzun değil. 1-2 ay sonra şimdiki fiyatların bile altına ekran kartı almanız mümkün olacak. Eğer bu konular hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işaretiğiniz Varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de en elimizden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.